Selamlar arkadaşlar Finroll'da hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere Cyberpunk 2077 Tüm dünyayı büyük bir bekleme sürecine soktu Ve ben de o bekleyenlerden biri oldum Ancak 10 Aralık'ta sonunda oyun çıkışını gerçekleştirecek Tam olarak bir gün 18 saat kalmış şu anda benim baktığım kadarıyla Ve Steam üzerinden oynanılabilir bir hale gelecek oyunun çıkmasıyla eminim birçok kişi YouTube'da bölümlerine atıp e, Twitch üzerinden yayınlarını yapacak arkadaşlar. Ve aynı şekilde Finnroll da e, bu oyunu let's play şeklinde yayınlayıp Twitch üzerinden de aynı şekilde canlı yayınlarını yapacağım. Ve bizim bu oynayış şeklimiz arkadaşlar. Diğer e, yayınlarda ne şekilde yapacaklar bilmiyorum ama en azından bizim için farklı olacak. Bildiğiniz gibi oyunu oynayamayan ve sistemi kaldırmayan birçok arkadaş var. O yüzden oyuna etki etmek istiyorsanız ve sisteminiz yok ve o oyunun keyfini bir derece almayı düşünenlerdenseniz arkadaşlar açacağım Twitch yayını tam sizler için olacak çünkü... Bu yayında sizler karar vereceksiniz ve ben de o karar üzerinden beraber oyunu ilerletip oynamış olacağız. Böylelikle arkadaşlar böyle sizlerle beraber enteresan bir oyun şekli oyuna katmış olacağız. Tabii ki de bu kararları karakterin olabildiğince açtığımız beraber açarken karakteri oluştururken ki ...hikayetik şemasına göre e, verdiğiniz kararlar üzerinden değerlendireceğim. Yani böyle çok karakterin vereceği kararlara aykırı şeylere e, yönelmeyeceğim. Ki sizlerin de o tarz şeylere yöneleceğinizi sanmıyorum. Bu yüzden sizlerle gerçekten oyunu oynamak için sabırsızlanıyorum. Oyun çarşamba günü gece 3'te oynanmaya açılmış olacak arkadaşlar... Ve biz de ona göre belirli bir yayın saati belirleyeceğiz. Sizlerle beraber tabii ki. Açıklamalar kısmında hem yayın saatimiz hem de Twitch kanalımızın linki olacak. Sizlerin yorumlarına göre hangi gün, hangi saatlerde bunları yapmamı istiyorsanız aşağıda yorumlara yazmayı unutmayın. Ben şu anda gece 3'te oyun, çarşamba günü gece 3'te çıkacağı için... Oyunu Perşembe günü akşam 8'de yayını açmayı düşünüyorum. Ama siz derseniz ki buraya yorumlara, Abi gece 3'te olsa aç, hep beraber oynayalım ve eğlencesine varalım oyunun diyorsanız, Bunları yorumda bana bildirin ki yayın saatini ona göre açıklamalardan düzenleyeceğim arkadaşlar. Ve sizler de hangi saatte yayını yapacağımızı biliyor olacaksınız. O yüzden yorumlarınız benim için gerçekten önemli. Evet, genel olarak videonun içeriği ve konsepti bu şekilde biliyorum, biraz kısa. Ama sizlere ve diğer bekleyen arkadaşlara bildirmek istedim arkadaşlar. Çünkü ben de sabırsızlanıyorum. Ve Funeralt için de e, gerçek manada artık yayına da bir derece başlama süreci olmuş olacak bu. O yüzden <gülüyor> bu yayın hayatında da bizleri desteklemeyi unutmayın ki hep beraber çok daha büyük, daha güzel yerlere gelmek umuduyla ilerleyebilelim. Öyleyse sevgili takipçiler, bir sonraki içeriklerimizde görüşmek üzere. Unutmayın ki Cyberpunk Finalda bölümleri gelmeye devam edecek. YouTube'dan izlemek isteyen arkadaşlar için YouTube bölümleri, Twitch'ten takip etmek isteyip canlı olaylara müdahale etmek isteyen kardeşlerimiz için de Twitch yayınımız ilerlemesini sunacak. Bu yayın sürecinde bizleri izlerseniz arkadaşlar gerçekten çok mutlu oluruz. Yayınların genel olarak saatlerini sürekli olarak buradan güncelleyeceğim. Ee, yorumlar kısmına yazacağım ve açıklamalar kısmına da yazıyor olacağım arkadaşlar. O yüzden bu videoyu ne zaman açsanız bir sonraki Cyberpunk yayının ne zamanmış görebiliyor olacaksınız arkadaşlar. Beraber güzel bir gün belirleyelim ve Cyberpunk'ı çıktığı gibi mi yoksa çıktıktan bir sonraki günün akşamına yani Perşembe akşamı saat 8 gibi mi oynayalım kararını hep beraber verelim. İzlediğiniz için çok teşekkürler arkadaşlar. Takipte kalmayı unutmayın. Hepiniz çok seviliyorsunuz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.